Evet arkadaşlar şu an İstanbul Forum'dayız. aksiyon kamerası var Yalnız abi, bunun kutusu yok. Bunu böyle kabul ediyor musun almayı? Garanti şartları falan. Nasıl? Garanti şartları falan hmm. var mı? Ya faturan garanti yerine geçiyor. E, Şarj istasyonu falan hiçbir şey yok. O yüzden bu fiyatlar. Yani bin bin lira normalde, bin beş lirar. Aynen. Peki bu normal telefon şarjları gibi oluyor evet, mu? Evet, evet. Telefon şarjları gibi. Olur değil mi? İçeride. Tamam, sıkıntı yok. Tamam o zaman. Sıkıntı yok. Bu şekilde şarj edersiniz. Bu havuz başlığı. Atıyorum. Suya gireceği zaman buradan açıyorsunuz. Zaten bu şekilde açıyorsun. Böyle açıyorsun. Şurada var. Başta. Gündelik kullanacağınız zaman bu şekilde kullanıyorsunuz. Suya falan girecekse de bunu takıyorsunuz. Böyle kullanıyorsunuz. Anladım. Tamam mı? Şunu çıkart, çıkarırsınız şunu. Kullanacağınız zaman şunu çıkartırsınız. Böyle buraya takılıyor değil mi abi? İşte aparatını alırsan takılır. Aparatı falan. Hiçbir aparatı yok. Bak bu şekilde biz satıyorsunuz. Hiçbir aparatı yok. İnternetten bulursan o şekilde alıp oradan kullanabilirsin. Şöyle. Bunda böyle takılıyor. Anladım. Evet. Anladım. Bu şekilde. Altına tripod. Başlıyor. Mesela her şeyi takıp biz aparat almalısınız aslında. Yani, o şekilde. Ya da böyle elinizi bu şekilde kullanırsınız, böyle kullanırsınız. Bizde aparat ya. Aparat, aparat var. varsa takabilirsiniz. Tamam. Bu şekilde. Ee, şey yapalım, hatur oluştuğunu versin. Evet abi. Hepsi var, hepsi var. Tamam, o şekilde. Büyüdük. Geç abi sen. satışında sıkıntı yok yani şey, e, bir şeyine bakalım bir, bir işlem yapma ben 2 dakika şunu bir kontrol edeyim sana öyle getiriyorum tamam mı? aksiyon kamerası satı aldık bu kadar en gizli geliyor hemen bir yatsıda var ona bakacağım arkadaş kontrolünü yapacak bir şarj alayım almıyorum bakalım <gülüyor> abi Bir telefonla kullanmaya başlıyorsunuz. Bir telefonla bağlanır Telefona bağlanır. Telefondan Peki kartı şu renk, üstü kınağımız onları da, daha fazla. Yüz sayısı. siyah basan. Anladım. Şahaz'ın şey. belirleriye göre geçti Türkiye'ye. Şey. Mikro SD, bir tane normal hafıza kartı takım. Tamam. Mikroesti abuzakartını şöyle yerleştiriyoruz. Tamam. Ama mikroesti şarj altı girişini yerleştirdim. Herhangi bir sıkıntı olmaya çalışıyor. Kablo veririm ben size bir sebikan oyuncu. Açma kapatmayı bileyim. buradan yapıyoruz. Tamam. Basal tutumuzda kapanıyor. Bu aynı şekilde basal tutumuzda aynı açılıyor. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Tamam. Tabii şarjı şu anda düşük olduğu için direkt kapanacak. Anladım. İyi ki zorsun. İlk aldığımızda kaç saat şarjda bekletmemiz lazım? Bununla alakalı 2-2,5 saat, saat, saat şarjı durdular. Yani full, şarj, full şarj olması çok uzun sürmüyor. Yani normal telefon gibi 8 saat falan. Alakalı, 2 saat yapmanız yeterli. Anladım. Saçarken arkadaşımız göstermiştir. Göstermiş. Arkadaşımız göstermiştir ama ilk önce burayı kaldırıyoruz, sonra arkadarımı çıkartıyoruz. Anladım. Takarken de ilk başta Aynen. şu... Sırnlara yerleştiriyoruz. Evet. Ondan sonra basıyoruz. Su altında 5 metrenin altına indiğinizde dikkat edin. Yani çok da üst düzey bir ürün değil. 5-10 metre Anladım. arasında gidebilirsiniz. Suya. Onun haricinde su alma ihtimali olabilir. Çok yani... İfiyat e, performansı olarak... Bize Biz Nerede kullanacaksınız? Biz evet. evde. Evet. kanalımız var da orada tamam. kullanacağız. Tamam. Gayet evet. evet. görecek. Basit bir şey. Güle güle. Kulların. Tamam, sağ olun. Hayırlı ne diliyorum. Wi-Fi ile <gülüyor> <gülüyor> 68, ne? 568, 579 568, 579 Yok bulamadım. abi var niye bakıp tekrardan da, bunu kontrol edin diye Önemli değil, cebimiz yok Yeni kopmuyorsa eski mi? Yok, e, varsa kutusu aparatları vesaire yapamazsın, rahat kullanırsınız ya. Aparatları da Biraz bir vidası oluyor genelde. Motor evesi, araba kullanacaksınız. Aparatlar bu şekilde aparatlar alabilirsiniz. Silke ile benzer yerlerde bulunuyorlar. Şey yakaya yani takma aparat var mı burada acaba? Yakaya takma aparatı varsa bu hmm. nerede bulabiliriz? Silke yani? yani, stürafında falan bak. yine böyle bu tarz ürünler satan fotoğrafçılar satan yerlerde olabilir. Trampolın park bacaklarında, trampolinlerde aparatlar var. Uyan çıkardır ilkelik için. Yani şu tırnaklarda iki tarafta ne oldu bir siyah tarafla kırıştırdı buldunuz, da sıkı olmasın. Var. Teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşım etmiyorum. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada. Burada.